Evet Volvo S 60 aracımızda 300'e kadar giriş yaptı. Birazdan aracımız e, yapılacak olan montajlar sırasında hasar görmemesi için gerekli korumak ekipmanlarıyla giydirilip sökümleri tamamlanıp ardından montaja geçilecek. Akşam saat e, 4 gibi 5 gibi bütün işlemler bitip yol testlerini çıkıp e, araç sahibini teslim edecektir. Merhabalar, 3L hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. 3L Otogaz Mühendisi'ye nereden ulaştınız acaba? Önceden beri tanıyorum var olduğunu. Arasında da uğradığım olmuştur buraya. Ama en son tekrar internetten buldum. Ben 20-25 yıldır LPG'li araba kullanıyorum. Farklı arabalarım oldu, her birinde LPG vardı. Memnun kaldınız mı peki? Hani benzinle LPG arasındaki farktan dolayı müşterilerin çoğu veya aracına LPG aktarmak isteyen insanların çoğu sıkıntı yaşayacağını düşünüyor. Bu konuda biraz bilgilendirmek ister misiniz bize? Yakıt olarak her zaman memnunduk. E, performans olarak ilk zamanlarda bir düşüklük vardı o karbüratörlü araçlar zamanında. Ama artık direkt enjeksiyonlu arabalar olduğu için <gülüyor> bu tür arabalarda e, performans düşüklüğü olmuyor. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. LPG montajı yapılan araçlarda teknolojik olarak gelişmeler e, yaşandı zaten. Beyin e, olsun e, araba motoru olsun burada çok farklı dönemlere girildi artık. Ee, yeni model arabalarda artık çok daha teknolojik olan araçlarda peki LPG'nin takılmasında herhangi bir sıkıntı yaşandığını, yaşandığını, yaşanacağını düşünüyor musunuz? Sizin aracınızda zaten direkt enjeksiyonlu bir araç, şu anda taktıracağınız araç. Araştırmasını yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Biz o araştırmayı yaptık. Farklı markalar da var, LPG markaları. Şimdi araçlar ve LPG teknolojisi aynı şekilde ilerliyor. Prince markayı biz her zaman daha sağlıklı bulduğum için buradayız. Bu araba yeni aldık daha, 20 gün oldu çok yakıyor ve burada da tasarruf sağlayacağını şey yapıyoruz e, düşünüyoruz tekrar LPG'den e, onun için başka markaya aramadan direkt buraya geldik nereden geliyordunuz peki iki organizeden geliyoruz <gülüyor> Avrupa arkasından <gülüyor> verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum İnşallah umarız bize güzel şeyler bekliyoruz burada ilgileriz sağ olun LPG'li araçların dönüşüm merkezi 3 olsak azdan herkese merhabalar bugün servisimize dönüşüm için gelen aracımız Volvo S60 2016 model 1.5 Ekobus direkt enjeksiyonlu bir motora sahip aracımız. Dönüşüm için Prince direkt enjeksiyonun kit tercihini kullandık. Montajımız tamamlandı, performans yola ayarlarımız tamamlandı. Aracımız müşterimize tespit etmek için hazır. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın.